Çin Merkez Bankası, Yuan'ın değerini diğer ülkelerin para birimleri karşısında düşürdü, özellikle de dolar karşısındaki değerini. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir, bu enflasyon doğurmuyor mu? Ve ben enflasyona bahsederken fiyat enflasyonundan bahsediyorum. Bu Çin'deki ürünler sepetini daha pahalı yapıyor mu? Diğer enflasyon tipi ise, enflasyon kelimesinin bazen karşılığı ve tanımı olarak artan olan parasal enflasyondur. Para arzını kesinlikle artırıyorlar ama bu Çin'deki ürün ve hizmetleri daha pahalı yapıyor mu? Bu soruya cevap vermek için New York Times'ın Keith Bradshaw tarafından 2011 yılında yazılmış bir makale var. Ve bu makalede Çin'de tüketici fiyatları Kasım ayında geçen senekine nazaran %5,1 daha yüksekti diyor. Ve unutmayın ki Birleşik Devletler'de enflasyon yüzde 1 ile yüzde 3 arasında hedefleniyor. Yani resmi hükümet verilerine göre enflasyonun değerinin yüzde 5,1 olduğunu kabul ediyorlar. Ve bir sonraki cümle daha da ilginç. Ve birçok ekonomist yetkililerin enflasyon değerini olduğundan daha az gösterdiğini söylüyor. Gerçekte iki kat fazla olabilir. Mevcut enflasyonu düzenlemek için ürünler sepetinin ne olduğuna ve nasıl ayarlandığınıza bağlı olmak üzere tonlarca yol var. Ucuz para birimi politikası limitine ulaşmış gözükse de, fazladan renminbi, ha bu arada Çin'in para biriminden bahsederken sıklıkla karşılaşılan bir karmaşa da bu renminbi para biriminin adı. Ama yuan insanların, hey ben sana 5 yuan verdim ya da bana 5 yuan borçlusun derken kullandığı isim bana 5 bir borçlusun demezler. Buna benzer başka bir örnekte mesela Büyük Britanya örneği. Ee, İngiltere'ye giderseniz ve bir şeyler alırsanız size borcunuz 5 pound derler. Yani İngiltere'de 5 pound bir şeyler alırken satarken kullanılan isim. Ama aslen para biriminin ismi sterlin. Sonuç olarak 5 pound sterlin ve 5 yuan ise bir olarak adlandırılır. Neyse. Çok uzattık, şimdi fazladan renminbinin enflasyonu beslediğini söylüyorlar. Bu da ihracatçının fiyat rekabetçiliğini yok etmeye başlamak demektir. Yani bu parayı basmalarının bütün nedeni para biriminin değerini düşürmek. Ama bu, ürünlerin Yuan cinsinden daha pahalı olmasını sağlıyor. Sonuç olarak bu, bu durum ucuz para birim politikasına karşı koymak gibi. Bu, ihracatlarını daha pahalı yapıyor. Aralık ayı için para arzı figürleri, Merkez Bankası'nın salı günü açıkladığı peşin ve banka depozitolarının Çin'in yükselen ekonomisi gibi iki kat daha hızlı arttığını gösterdi. Eğer para arzını ekonomideki yükselme ile aynı çizgide arttırırsanız, fazla bir enflasyonla karşılaşmazsınız. Ama onlar iki kat daha hızlı bir şekilde bununla karşılaşıyorlar. Ürün ve hizmet alabilmek için daha fazla bir var. Gördüğünüz gibi para biriminde kasıtlı olarak değer düşürmeye devam edecekler. Ama bir yerde kesilme noktasına ulaşıyorlar ve bunu agresif bir şekilde yaparak ileriye gidemeyecekleri bir noktaya geliyorlar.